İnsanlığın bir virüs ya da hastalık yüzünden yok olmanın eşiğine geldiği post-apokaliptik bir dünyada otoriter bir hükümete isyan eden bir grup tarafından bu virüse doğal olarak antikor üretmiş genç bir kızın bundan ilaç üretecek bir laboratuvara götürülme görevinin kahramanımıza verildiği Children of Men filminin Pardon Last of Us dizisinin incelemesini yapacağım. Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu başlangıç dizi için eleştirel yaklaşacağımı düşündürmüş olabilir. O yüzden sonunda söyleyeceğim şeyi en başta direkt söyleyeyim. Ben diziyi, ki henüz daha 3 bölüm oldu ama neredeyse baş yapı diye bile nitirebilirim. Bundan sonra bu seviyeyi devam ettirir mi, yükseltir mi, düşürür mü göreceğiz. Kritikleri çok fazla okuyamadım çünkü bütün sezonu seyretmişler. Yani Spoiler yememek için şöyle bir göz gezdirdim, özellikle kötü eleştirenlere baktım. Sayıları az olsa da tahmin ettiğim eleştirileri getirmişler. Deindikleri şeylerin aşikar olduğunu, inkar edilemez olduklarını kabul etsem de işte klişe konu, oynanabilirlik çıkınca geriye bir şey kalmaması, hikayede yenilik olmaması vesaire Bunların dizinin notunu kırdığını düşünmüyorum. Ki zaten kötü eleştirenlerin sayısı çok az. Ben de bu dizi özelinde genelden farklı düşünmüyorum. Peki niye böyle bir başlangıç yaptım? Birazdan açarım. Dizi için üç tane video yapmayı planlıyorum. Her üç bölümde bir kritik yazacağım. Bu ilkinde daha çok oyu uyarlamaları, neden genelde iyi olmadıkları ve ileride bu laneti eğer varsa böyle bir lanet, bu laneti kıracak yeni uyarlamaların çıkıp çıkmayacağı üstüne derinlemesine değil ama en azından bir fikir oluşturacak kadar bir şeyler söylemek istiyorum. Sonra ilk üç bölüm hakkında kısa bir değerlendirme yapacağım. Çünkü iyi olan bir şey hakkında çok fazla konuşacak şeyiniz olmuyor. Yine de bu oyun uyarlama mevzusunu atlayıp incelemeye geçmek isterseniz şu zaman koduna atlayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Chris Stockman bir video yapmış. Yani oyunlardan uyarlanan film ve dizilerin hep kötü olacağına dair bir lanet olduğu ifadesinin artık çöpe atılması gerektiğini iddia ediyor. Bu laf eleştirmenlerin tembellikten, ıhız alışkanlığından uydurdukları ve bir türlü vazgeçemedikleri bir şey diyor. Çünkü bakın şu şu şu örneklerde... Bu lanet çoktan kırıldı demeye getiriyor. Verdiği örneklere itirazım yok ama öne sürdüğü argümana katılmıyorum. Ha buna lanet deneceğini de düşünmüyorum. E çünkü iyi olacakken bir türlü becerilemeyen uyarlamalar değil bunlar. Zaten iyi olmaları neredeyse imkansız şeyler, oyunlardan adapte edilen filmler. O yüzden lanet değil, doğal olan bir şey bu oyun adaptasyonu filmlerin, dizilerin kötü olması. Yalnız burada araya sıkıştırmam lazım. Tabii ki gelenleme yapıyorum. Hatta genelleme yapmayın. neden bu kadar düşman olduğunu da anlamıyorum. Yani anlıyorum da anlamıyorum diyelim. Çünkü istisnalar göze alınarak konuşulursa bir argümana sahip olamayız. Bambaşka ve çok uzun bir tartışmadır. O yüzden fazla girmeyeceğim içine bunu şey için diyorum. Bak şu uyarlama fena değildi derseniz yani muhtemelen haklısınızdır. Ama genelleme yaptığımı göze alarak iddiamı değerlendirmenizi rica edeceğim. Eğer 100 tane uyarlamadan 80-90 tanesi kötü çıkıyorsa oyun uyarlamalarında e, oran bu civarda e, o zaman bu uyarlamalardan iyi iş çıkması imkansızı yakın derecede zor demek e, bence o kadar da boş olmuyor. Peki neden? Niye böyle bir kaydı olduğunu iddia ediyorum. Gerçek hayattan bir örnekle derdimi anlatayım. Bir ağaçtan birinci kalite kağıt elde edilmesi ve bu kağıttan en değerli ansiktobelilerin kuşe kağıdı reklam malzemelerinin oluşturulmasıyla başlayalım. Sonra bu kağıttan ikinci kalite ürün elde edilip ona göre yine kaliteli kitaplar, fasiküller falan oluşturulduğunu böyle böyle saman kağıda kadar inip normal kitaplara geldiğimizi ve en son olarak da son bir geri dönüşüm sonucunda yumurta kaplarına geldiğimizi hatırlayalım. Şimdi evet kullandığım alegoriden nereye varacağımı anlamışsınızdır ama kısaca açıklayayım yine de yumurta kaplarının işlevi yumurtaları tutmaksa bu işlevi gayet yerine getiren şeyler. Ve bu yüzden kimse yumurta kaplarının kuşe kağıt olmadığı şikayetini getirmez. Gerek yoktur çünkü. Ha, şimdi bilgisayar oyunlarındaki hikayelerin bu kapların işlevini yerine getirdiğini söyleyecek olursam, yumurtalarda oynanabilirlik oluyor. Oyun hikayeleri oyunların diğer çekici, asıl çekici taraflarını taşımak için var olan şeyler. Tıpkı Zaz tipi komedi filmlerinde, çıplak silah gibi spoof filmlerinde alttaki polisiye hikayenin gerçek bir polisiye olmaması gibi. Oradaki hikayede esprileri taşımak için var. Yani oyunların hikayeleri orijinal değil demek, oyunlar için kötü bir eleştiri değil. Çünkü oyunların hikayeleri kitapların, filmlerin önceden anlatıp hatta birden fazla anlatıp artık çiğni pozasını çıkardıkları hikayelerin bir de işin içine direkt bizi sokarak, yani oynatarak, aksiyonun hikayenin içine dahil ederek yeniden sunuldukları haller. Kısacası son geri dönüştürülmüş hali. Bu yüzden tekrar oyun hikayesinden film yaptığınızda yumurta kabını geri dönüştürüp ansiklopedi çıkarmaya çalışmaya benziyor. Ve olmuyor tabii ki. Misal, fazla örnek vermeyeceğim çünkü dediğim gibi konu çok uzun, yüzeysel bırakacağım. Max Payne'in hikayesi... Ailesi öldürüldüğü için intikam peşine düşen eski bir polis. Şimdi bu hikaye bir sefer, iki sefer sinema filmi olarak orijinalliğini koruyabilmiş bir hikayeydi. Sonra süper kahraman hikayesi olarak da kullanıldı. Ki buna da ikinci kuşa kağıt ya da saman kağıt diyebiliriz. Sonra B sınıfı hatta daha beter bir sürü video filminde de kullanıldı. Artık kimsenin... Üst düzey herhangi bir aksiyon filminde izleyiciye sunamayacağı bir posaya indirgendi. Ve o zaman da sıra oyunda kullanmaya geldi. Ben kimsenin Max Payne için işte hikayesi klişe diye eleştiri getirdiği de hatırlamıyorum. Yani son derece başarılı son derece keyifli bir oyundu. Çünkü bize sunduğu şey başkaydı. Sonra Max Payne'den film yapılacağını duyduğumda yani ilk tepkim gülmek olmuştu. Türevin türevini alınca nasıl bir şey çıkabilirdi ki ortaya ve seyretmedim de. ...ki etmiş, yani başka da bir ihtimal yoktu zaten. Bu noktada getireceğiniz itirazları önce bir kafanızdan geçirmenizi rica edeceğim. İşte şu oyunun hikayesi gayet de orijinaldi diyeceğiniz her oyunun özelinde bir bakın. İçindeki diyalogları, mizansenleri, koreografileri, gerçekçi olanları tabii ki. Başka filmlerde gördünüz mü? Gördünüz. Sahnenin geçtiği yer işte antik Yunan tanrı tapınağı ya da filmde görmediğin canavarlar, tanrılar olabilir. O ayrı ama diyaloglar, çatışmalar yeni değiller. Filmlerde gördüğümüz şeyleri bir de kendimiz yaşayalım diye var olan koskocaman bir sektör bu bilgisayar oyunları. Yıllar önce çoğunuz hatırlamaz kendi maceranı kendin seçik kitapları vardı. O kitaplarda da gerçek hikayeler yoktu çünkü amaç hikaye anlatmak değildi, okuyucuyu dahil etmekti. Teknoloji henüz yoktu. Hikayeli bilgisayar oyunları daha çıkmamıştı. İşte bunlarla idare ediyorduk. Bir de bütün buna yaratıcıların gözünden, yani iki kesimin gözünden bakarsak, birincisi yazarlar, eğer bir hikayeciyseniz, derdiniz bir şeyler anlatmaksa, gider kitap yazarsınız, senaryo yazarsınız, oyuna harcamazsınız orijinal diyalogları, karakterleri. Ki zaten sonrasında oyun için kullanılacaktır. Eğer oyunda kullanılabilecek bir şeyse. İkincisi, bütün motivasyonu kar olan bu endüstri. Yani bu hikaye anlatım, sinema dizi ve müşteri hikayeye dahil etme oyun endüstrisinin bir fikri elinden geldiğince sağmak dururken ya şak diye bir oyunda harcaması düşünebilir bir şey mi? Yine de evet, mesela şu oyunun hikayesi çok iyiydi, oradan film yapılsa çok güzel olurdu. Dediğiniz, benim de dediğim bir sürü oyun oldu. Ama oynadıktan sonra ya da daha doğrusu oynarken sürekli dopamin, serotonin salgılanmasıyla objektifliğini yitirmiş bir değerlendirme yüzünden bunu söylediğimizi de hesaba katın bence. Çünkü dediğim gibi bir oyunun çekicilik unsurları bambaşka. Misal Prince of Persia'da bir kılıç kombosunu o kadar çok sevmiştim ki rastgele insanların arasına girip bu şekilde hacamat ediyordum insanları. E ama bu hareketi filmde görsek bir çok uçuk ve çok saçma olduğu için burun kıvırırız, iki ve bu çok önemli, sadece bir kere görebiliriz. Bu mesela oyunların filmlere nazaran sahip oldukları en büyük avantaj. Bir oyunda 50-60 defa aynı şeyi yapabilirsin ve her defasında zevk alabilirsin. Çünkü sensin aksiyonun içindeki, filmde ise iki defa bile göremezsin. Biraz önce gördük bunu zaten dersin ve ilk gördüğünde bile senin yaptığın kadar keyiflendirmeyebilir seni. Assassin's Creed filminde suikastçı minareden saman arabasına atladığında e, burun kıvırırsın çünkü saçma bunu 20 defa yaparsa e, yani ama oyunda toler edersin oyunların ve Stagman'ın örnek verdiği animasyonların çizgi filmlerin bunların işlev gördükleri düzey başka ve başka toleranslara sahip onlar filmlerde asla kabul edemeyeceğin şeyleri oyunlarda çizgi filmlerde kabul edebilirsin. Film hikayeleri başka bir gerçekçilik düzeyindedir. Gişi aksiyon filmleri bile oyunlardan daha gerçekçi bir düzeyde seyreder. Bioshock oynarken 1950 yılında okyanus dibinde fanuslar içinde şehir inşa edilmesini E Filmde yok artık daha neler dersin. Üstelik bunlar gerçekten hikayesi olan oyunlar. Bir de doğru düzgün hikayesini bilmediğin Diablo tarzı, RPG tarzı sürekli questlerden ibaret oyunlar var ki ya onlardan iyi film çıkması, yani oyunla alakasız bir şey yaparsa ancak mümkün. Oyun oynarken 10 saat, 20 saat bir interaktif deneyimin en güzel anlarını zihninde arka arkaya getirip muhteşem bir anı dizisi depolarsın ve bu anılardan film çıkmasını talep edersin. Ama o eklektik biri diğeriyle alakasız anları arka arkaya getirdiğinde e, ortaya bir hikaye çıkmıyor. Sonuç olarak... Hem türevin türevi olmasından dolayı oyunlardan iyi film çıkmaz hem de hikaye anlatım mecraları farklı bu yüzden çıkmaz. Şimdi 3 sayfa yazıp yine de yüzeysel bir yerde bırakıyorum mevzuyu. İtirazlarınız olursa gayet meşru bulacağıma eminim. Yorumlarda yazarsanız orada daha uzun bir tartışma da yapabiliriz. Son iki sayfayı Last of Us'ın ilk üç bölümüne ayırmak istiyorum. E, çünkü bu kadar ...oyunlardan iyi film çıkmaz dedikten sonra yani Last of Us muhteşem çıkınca o zaman dediklerim çürümüş mü oldu? Yoksa bu bir istisna mı? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama buraya kadar geldiyseniz videoyu beğendiğinizi farz ediyorum. Ve abone olursanız, like tuşuna basarsanız, hatta videoyu paylaşırsanız çok mutlu olacağımı şöyle bir hızlıca hatırlatayım incelemeye geçelim. Last of Us olabileceği en iyi halde ilerliyor şu ana kadar ilk 3 bölüm itibariyle. Ve bunda klasik oyun uyarlama dezavantajı dediğim zaten filmlerde harcanmış konuların geri dönüştürülmüş halini tekrar filmleştirme dezavantajı burada geçerli değil. Çünkü Last of Us'ın kullandığı şey yani post apokaliptik dünyada zombi istilası aslında bir konu değil. Bu bir tür. Tıpkı polisiye gibi, tıpkı hayalet hikayesi ya da soygun hikayesi gibi bunlar ana şemsiye olarak yukarıda dururken... Bu türlerin, bu janraların altında farklı farklı hikayelerle neredeyse sayısız film ve dizi yapabiliyorsun. Yani ailesi mafya tarafından öldürülmüş polis hikayesini yani taş çatlasın iki defa kullanabilirken zombi hikayesini daha doğrusu bu türü yüz defa kullanabilirsin. Ki Walking Dead aslında 200 tane filme bedel bir zombi külliyatı döktü izleyicinin önüne. Hala zombi filmi yapabiliyorsun. Yapılacak da. O yüzden bu dizide karşımıza çıkan enfekte olmuş zombi türünden kaçma hikayesine klişe demeye gerek yok. Yani tamam biliyoruz çok aşikar benzerlikleri biz de yapabiliriz. Hatta dizinin direkt konusunun hangi filmde neredeyse aynı olduğunu girişte de söyledim. Bu filmler bu diziler şöyle bir amaçla varlar. Mesela bir soygu filmi seyrediyorsunuz. Sonra herhangi bir senarısının aklına başka türlü bir kasa, başka türlü bir hırsızlık, başka türlü bir güvenliği alt etme metodu gelince oturup onun üstüne bir hikaye yazıyor. Siz de bu bulduğu yeni şey nedir diye seyrediyorsunuz. Ya da kıyamet sonrası bir dünya sahnesi üstüne bir adamla bir çocuk hikayesi yazıyorsun, bir adamla bir köpek hikayesi yazıyorsun, bir robot hikayesi yazıyorsun. Yani varyasyonlar getirebildiğin sürece... ...sürekli yeni sayılabilecek şeyler üretebilir ve seyirciyi buradan yakalayabilirsin. O yüzden tamam, türde, hatta hikayede ki yaşlı adam ve çocuk hikayesine hiç girmeyeceğim. Üç farklı videoda bundan bahsettim zaten. Bir tanesi de yine Pedro Pascal'ın Last of Us bitince bize yine koruyucu bir baba rolünde karşımıza çıkacağı Mandalorian'ın ikinci sezonu için bahsetmiştim. O yüzden Last of Us eğer kalemi güçlü birilerine verirsen... ...yeni varyasyonlar, yeni hikayeler, yeni duygusal çatışmalar yazılabilecek bir ana şemsiye olarak görülebilir. Klişe olan şeyler var ama o klişeleri çok usta insanlar elinden yeterince de varyasyonla seyredince... Yani ileride de izleyeceğimiz zombi külliyatının içinde şimdiki adım olarak görebiliriz bunu. Hatta eğer sezon bu başarıda giderse kilometre taşı olarak bile görebiliriz. Dizinin ilk 10 dakikası bittiğinde hemen durdurup ses notu almak zorunda kalmıştım... Ve dizinin muhtemelen mükemmel olacağını, çünkü diyalog yazmayı becerebilen, sadece diyalogla izleyiciyi ekranda tutabilen bu yazarların kesinlikle çok daha iyi şeyler çıkartabileceklerini söylemiştim. Hatta belki sonrasında aksiyon sahnelerinde hafif başarısızlıklarla karşılaşabilirim. Belki bir miktar acemilikler görebilirim. Sorun değil. Yani normalde sorun. Ama beni öyle bir tavlayarak başlıyor ki dizi, hatta bu ikinci bölümün başlangıcı için de geçerli... O tavladığı anda toleransımı o kadar tavana çıkartıyor ki sonrasında eksik bir şey görürsem çok rahat kafamın arkasına atabileceğim bir hale geliyor. Peki var mıydı böyle eksiklikler? Şimdi aslında yoktu ama mesela pilot bölümde ilk yarım saatin sürükleyiciliğinden sonra hikaye kurumu için biraz fazla zaman harcadıklarını düşünmüştüm. Ama dediğim gibi sorun değil. Bir de ilk bölüm sonunda Joel'un yaşadığı kaybı gerçekten duygusal bir şekilde aktarabildikleri için de övgü getirmişim ama yani o an 3. bölümün nasıl geleceğini, nasıl içimizden geçip deşeceğini öngörememişim tabii ki. Yani kim bilir televizyon tarihinin en can acıtıcı bölümlerinden biri olarak dizi şu an belki de bütün izleyici kitlesini bu kadar kavrayan ilk fenomen, ilk zeitgeist dizisi olabilir bayağıdır. Yani bir önceki herhalde Squid Game'di diye düşünüyorum. Yani tamam ondan bugüne baya izlenen diziler oldu ama 3. bölüm itibariyle HBO'nun seyirci kazanma rekorunu da kırdığı için sonraki bölümlerde nasıl bir şey dönüşecek, Game of Thrones'un seviyesine çıkacak mı popülaritede göreceğiz. Ve bence düşük ihtimalle de değil. Chernobyl'in yazarı Craig Mazin'in yine en güçlü olduğu taraflarını yine kullandığı karakter yazımı ve diyalog bir tarafı koruyucu ekipmanlarla virütik ya da radyoaktif ortamlara giren bilim adamları estetiği, kıyamet görüntüleri ki artık nasıl bir green screense ya da volume mu acaba bilmiyorum ama öğrenmek de istemiyorum. Ee, son derece kalemi ve prodüksiyonu on numara ilerlediğini söyleyebilirim. Dizine tehdit algısını da çok güzel ayarlamışlar. Sadece iki tane infected bile kahramanlarımızı epey zorluyor. Burada mutlaka oyundan farklıdırlar ee, çünkü oyunda patır patır vurmak zorundasın. Burada sanırım infected'leri biraz daha güçlü yapmışlar. Böylece topluca geldikleri zaman daha tehlikeli olacağını hissetmemizi amaçlamışlar. Henüz öyle bir yüzleşme olmadı ama yani mutlaka olacaktır. Ama son söz olarak biz gelelim 3. bölüme. Bölüm sonrasında Twitter'da içinde aksiyon sahnesi olmayan bir zombi kıyamet dizi bölümü yazmak yani nasıl bir kendine güvendir düşünebiliyor musunuz diye yazdım. Bu kendine güven boşuna değil. Altı dolu bir güven. Sadece yarım saat içinde sıfırdan iki karakter tanıtıp sevdirip sonrasında da onlar için üzdürmeyi, sadece sümük ağlatmayı başarmak yani işte hikaye yazımı böyle bir şey. Biz bu anlar bu sahneler için dizileri ya övüyor ya da eleştiriyoruz. Ya umarım dizi buradan çıtayı düşürmeden devam edebilir. Daha üste çıkartırsa çok da hayranlıkla sevdiriz. Övgüye boğduğumuz eleştiriler yaparız. İlk üç bölümü itibariyle Neredeyse tam notu gönül rahatlığıyla verebildiğimizi ve muhtemelen sizin de benim de bu konuda aynı fikirde olduğunuzu düşündüğüm bir dizi bu. Daha fazla uzatmadan diğer yazdığım her şeyi sonraki videolara saklayarak burada bitireyim. Bu sefer bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenlerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumları okuyorum. İsterseniz diğer resim kanallarıma da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.